Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, yine güzel bir yayın ile karşınızdayız. EKPSS sınavından 90 ila 100 puan alan arkadaşlarımızın puanlarını değerlendireceğiz inşallah. Kimle? Çetin Sarıgül hocamla ee, Tabii ki Çetin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk değerli hocam. Güzel ve keyifli bir yayın diliyorum herkese. Şetin hocam, e, yani 90 ila e, 100 puanı e, önce bir nasıl değerlendiriyorsun? Onu anlat. Hocam bu puan almak hakikaten kolay bir şey değil. Yani bunu öncelikle bu puan olan arkadaşlarıma, alan arkadaşlarıma yürekten tebrik ediyorum. Çünkü yani, sınav e, e, bu puanı aldığımda ben böyle yüzde bir milyon atanabilir miyim yani? Hocam onu söyleyeceğim. O biraz e, şans işi. Yani atanamayabilirsiniz. Neden dersiniz? Şimdi yüksek puanların rehaveti çok iyi, çok fazla oluyor hocam. Yani adaylar puanına güveniyor aslında burada. Aslında puana güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Her zamanki vurgulamadığım şeyi tekrar söyleyeyim tercihlere ve doğru tercihlere yapacaksınız. Yani burada bakın 90 puan alıp da yerleşemeyen adaylar var. 95 puan alıp yerleşemeyen adaylar var. Neden? Yanlış tercih arkadaşlarım. Yani mesleki tercihleri yapıyorlar. Ama yeterli belgeniz olmadığı için atama olmuyor. Veya rehavede kapılıyor hepsini üst kademedeki kadroları yazmaya yani memurluk kadrosunu yazmaya çalışıyor ama atanamıyor. Yani Burada üst puanların hem avantajı var hocam hem de dezavantajı var. Avantajı şöyle rahatsınız ama dezavantajı bu rahatlık size hata yaptırıyor. Yani özellikle bu puan alan arkadaşlarıma tavsiyem şu. Tamam, birinci atamalara bir şey diyemem hocam. Çünkü 100, de, 100 puan üzerinden gideceği için yani herkes şansına diyeceğim artık. Ama ikinci atamalara geldiğimizde ee, bunu çok dikkat etsinler. 95 puan ve üzeri olan adaylarımız memur kadrosu. Kesinlikle memur kadrosu yazsın. 91, 92, 90 puan olayla olan adaylarım yarısını memur, yarısını hizmetli yazsın. 93-94 aralarını niye alak geri çektim orada da mesleki dallara olan arkadaşlarım bu puanları yazsın yani bunlar çok önemli bir şey Ben 90 puan aldım kesin memur olurum memur kadrosunu yazacağım derseniz hata yaparsınız Çünkü niye memur kadroları hemen dolabiliyor arkadaşlar bazen de azalım oluyor veya Vek oluyor onlar veri hazırlama işletme kontrol memur oluyor Onlarda da belge istiyorlar hocam belgeniz olmadığı anda atamanız olmuyor işte ne oldu? Puanımız yandı. Yani buna dikkat edin. Mesleki atamalara dikkat edin. Hani %100 atanırım diye bir şart, kural yok arkadaşlar. Ama doğru tercihte emin olun. Bir de Allah'ın yardımı olacak tabii en büyük etken bu. Kesinlikle diyelim buna doğru tercihlerden sonra atamanız olur. Dersinizde iyi çalışın. Yani biz sınavdan çıktık. Ders sınavı bitti demeyin. Esas sınav şimdi. Yani doğru tercih yapmak en büyük sınavdır bence. Puan almak kolay arkadaşlar. Pratikte yaparsınız alırsınız. Ama tercihlerde eksik yaptığınız an işte hata yapıyorsunuz. Ee, ve hocam bu konuda çok bunalım geçiren arkadaşım biliyorum. Yani yüksek puan alıp da emin ol 2020'den atama, atanamayan arkadaşlarım var yani. yani. Var. O yüzden dikkat edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Ben yani teşekkür ederim hocam. ben yani bir dipnot... Bir din, hemen şunu söyleyeyim. Bu puanın güzel bir avantajı da şu arkadaşlar, e, atanamasanız bile puan dört yıl geçerli. Muhakkak tercihlerden bir tanesinde siz şans bulursunuz. Yani bunun da rahatlığını bilin. Değil mi? Bak aynen. Aynen. Aynen. O çok güzel. Bak konuyu güzel bağlı. Ee, evet biz de tebrik ederiz bu puan alan öğrencilerimizi. Evet kesinlikle e, kesin.